Bilişim School, bünyesinde bulundurduğu CodeLab ve CyberLab dijital atölyeleri ile geleceğe yön verecek gençlerin keşfedilmesini hedefleyen eğitim ve uygulama platformudur. Takım ruhunu yakalamış 9 kişiden oluşan her biri kendi alanında profesyonel bir ekibe sahiptir. Bilişim School olarak yetenek havuzumuzda bulunan nitelikli iş gücünün değerlendirilmesi adına global ölçekteki headhunt firmalarıyla işbirliği yaparak iş modelimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Dijital dönüşüm hızının artmasıyla birlikte temel seviyede bilgisayar bilimleri tüm meslek dalları için bir ön gereksinim haline geldi. Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin meslekleri kapsamında hazırladığı rapor yükselmekte olan 20 meslek dalının neredeyse tamamının bilgisayar bilimleriyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ülkemizde devlet destekli yürütülen 1 milyon istihdam ve nitelikli bilişim personeli yetiştirme programları gibi çalışmalar, küresel ölçekte headhunt firmalarının nitelikli iş gücü tespit etmek için harcadığı kaynaklar hepimize bir şeyler anlatıyor. Bilişim School işte tam da bu ihtiyacın doğru analiz edilmesiyle ortaya çıktı. Bilişim School öğrenmenin temellerine atıldığı ve hızla geliştiği dönem olan lisans eğitimi öncesine odaklanmaktadır. Eğitim materyallerinin tasarlanması ve içeriklerin en etkili şekilde oluşturulması için tecrübelerimize ek olarak konusunda uzman akademisyenlerin ve sektörün önde gelen profesyonellerin tavsiyelerini her fırsatta değerlendiriyoruz. Gelişimsel yol artısı çerçevesinde akademik öğretim modellerine uygun olarak tasarladığımız interaktif eğitim içerikleriyle gençlerimizi bilgisayar bilimleri konusunda temel seviyeden ileri seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bilişim School, bünyesinde bulundurduğu CodeLab ve CyberLab dijital atölyeleri ile geleceğe yön verecek gençlerin keşfedilmesini hedefleyen eğitim ve uygulama platformudur. Dijital atölyeler, uygulamalarla sağladığı yarışma ortamı, ödül sistemi ve kişiye özel geri besleme özellikleri ile öğrenmeyi optimize etmektedir. Kullanıcılarımızın pratik yapmak için bir program indirmesine gerek yok. Web tarayıcısı üzerinden rahatlıkla sisteme erişip uygulamalara başlayabilirler. Yazılım dillerini öğrenmek için kullanılacak CodeLab MVP sürümü 2021'in Şubat ayında tamamlanmış olup iş planımıza uygun şekilde geliştirilmesi devam etmektedir. Bilişim School, COSGAP, Ürge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında hibe desteği alarak kurulmuş, Teknopark bünyesinde yer alan, başta SGK ve vergi muafiyetleri olmak üzere birçok kazanımı bulunan bir yüksek teknoloji girişimidir. Bulut tabanlı, teknik altyapıya sahip olan Bilişim School, Amazon AWS Start programına kabul edilerek AWS sunucularında kullanılmak üzere 11.800 dolar hibe desteği almıştır takım ruhunu yakalamış 9 kişiden oluşan her biri kendi alanında profesyonel bir ekibe sahiptir. Mevcut haliyle ticarileşmeye başlamış ve müşteri memnuniyeti kazanmış bir girişimdir. Kopyalanması zor ve esnek yapısıyla güçlü ve pivot edilebilir iş modeline sahiptir. Şirketimizin kazanımları ve kendi öz kaynaklarımızla ürünümüze önemli bir aşamaya getirdik. Başarılı olacağına inandığımız projemizin daha hızlı bir şekilde piyasaya giriş yapmasını sağlamak ve globale açılma sürecimizi kısaltmak için fonlamaya ihtiyaç duyduk. Hem yatırımcı hem de girişimci açısından optimizasyon sağlamış olan paya dayalı kitle fonlama sistemini bu aşamada bize en uygun seçenek olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yatırımcılarımızın aynı zamanda aktif kullanıcılarımız olacağını düşünerek Yatırım ilişkisinin ötesinde bir bağ kuracağımızı ve bunun markalaşma adına önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Kısa vadede satış ve pazarlama süreçlerine ağırlık vererek doğrudan B2C ve özel eğitim kurumları özelinde B2B iş modeliyle ürünü yerel pazarda konumlandırmayı hedefliyoruz. Orta vadede Eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar ile platform kullanımı ve içerik sağlama konularında partnerlikler yapmayı planlıyoruz. Yine orta vadede yerel pazarda uyguladığımız iş modelini ve geliştirdiğimiz platformu global pazarda konumlandırmak istiyoruz. İş gücü piyasasından dolayı global pazarda rekabetçi olacağımızı değerlendiriyoruz. Uzun vadede ise, bilişim alanındaki eğitim ihtiyaçları ile birlikte aynı zamanda sektörel insan kaynakları ihtiyaçlarında giderecek çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Özellikle son dönemlerde, bilişim alanında yetenekli bireylerin keşfedilmesi ve uygun iş pozisyonlarına yerleştirilmesi süreçlerini yürüten Headhunt firmalarının etkinliğinin arttığını biliyoruz. Bu firmalar çok önemli yatırımlar alıyorlar. Bilişim School olarak, yetenek havuzumuzda bulunan nitelikli iş gücünün değerlendirilmesi adına Global ölçekteki headhunt firmalarıyla işbirliği yaparak iş modelimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Bu sayede pazara giriş stratejimizde belirlediğimiz 8-18 yaş aralığındaki hedef kitlemizi tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Her konuyu bildiğimizi iddia etmiyoruz. Gerektiğinde birbirine danışıyoruz. Bu bakış açısıyla Akademik, pedagogik, eğitim sektörü ve bilişim sektörü olmak üzere 4 ana başlıkta kendi alanlarında uzman, 50'den fazla profesyonelle görüştük. Kendi tecrübelerimizin yanında oluşturduğumuz danışma kurulumuzun tavsiyelerini projemizin her safhasında değerlendiriyoruz. Biz ekip olarak bilişim skoola inanıyoruz ve inancımıza ortak olacak paydaşlarımızı bekliyoruz.